Bir çember çizin ve yarı çapını, çapını, merkezini ve çevresini işaretleyin. Peki, hemen çizelim şöyle. Evet, çok iyi olmadı ama sanırım size bir fikir verecektir. Tamam, bu benim çemberim olsun. Merkezine de c diyelim. Tamam, işte burası merkezimiz. Şuraya bir ok çizeyim, İşte bu çemberimizin merkezi. Aslında çember, merkeze aynı uzaklıkta olan bütün noktaların birleşiminden oluşur. Neyse, bu sabit uzaklığa da biz yarı çap diyoruz. İşte burası, şöyle yarı çapı da çizeyim. Bu uzaklık, şu uzaklıkla aynı olacaktır. Birden fazla yarı çap çizebilirim yani. Bunlar, bütün bunlar, hepsi yarı çaptır. Çap ise, çemberin bir ucundan diğer ucuna merkezden geçerek ulaşan doğru parçasıdır. Aslında çap, iki yarı çapın bir araya gelmesiyle oluşur. Örneğin, bu bir çaptır. Bir yarı çap ve bir yarı çap daha. İkisi de bir doğru üzerinde. Çemberi bir taraftan diğer tarafına birleştiriyor. Ve bu da çap oluyor. Birden fazla çap çizebiliriz bu şekilde ya da bu şekilde. Neyse hepsi aynı uzunluktadır. Ve son olarak çemberin çevresi konusunu ele alalım. Çevre aslında çemberin etrafında ne kadar gittiğinizin ifadesidir. Ya da şöyle diyelim, çemberin çevresine bir ip dolasak, bu ipin uzunluğu çemberin çevresi olacaktır. Burada takip ettiğim mavi çizginin uzunluğu çevreyi verir. İşte çemberin çevresi de budur. Oldu işte, hallettik. Bir çember çizin ve yarıçapının, çapının çapını merkezini ve çevresini belirtin.